E, psikiyatristin aynı zamanda terapist olması için psikoloji mi okuması gerekiyor? Tıp yanında, tıp yanında diye sorulmuş. Evet bir kere yani ustaca bir soru. Her şeyden evvel psikiyatrinin bir tıp mesleği olduğunu, bir tıp uzmanlık alanı olduğunu görmüş ve kabul etmiş ve fark etmiş ve ifade etmiş bir soru. Çünkü birçok insan psikiyatristlerin tıp insanı olduklarını görüyorlar. E, Bilmiyorlar, yani onların da Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olduklarını veya eğitim bilimlerinden mezun olduklarını zannediyorlar, öyle değil. Psikiyatri bir tıp mesleğidir, tıpkı kadın doğumculuk gibi, göz hastalıkları uzmanlığı gibi, dahiliye uzmanlığı gibi, fizik tedavicilik gibi bir tıp mesleğidir, tıp uzmanlık alanıdır. Bir kişinin psikiyatrist olabilmesi için öncelikle tıp fakültesi okuması gerekir. Ondan sonrasında gireceği sınavla eğer Türkiye'de ise tıpta uzmanlık sınavını da kazanarak tıp fakültesini bitirdikten sonra psikiyatri ittisasi yapması gerekir. E, beş yıl müddetle e, ancak ondan sonra e, psikiyatri uzmanı ünvanı alabilir. Yani bu beş yıl müddette insanlar e, binlerce hasta görüyorlar, e, çok sayıda kitap e, okuyorlar. Çok sayıda bilimsel kongreye katılıyorlar. E, bu sayede hastaları, hastalıkları e, akademik bir biçimde öğrenin onlara müdahale etmeyi öğreniyorlar. Her şeyden evvel ağır e, ciddi donanım ve eğitim gerektiren bir tıp mesleğidir. Psikiyatri branşı. Dolayısıyla psikiyatri uzmanı, psikiyatrist dediğimizde ömrünün çok önemli bir kısmını eğitimine adanmış bir kişiden bahsediyoruz. Yani 5 yıl ilkoklu okuduğunu, üstüne 8 yıl orta öğretim ve liseyi eklediğini düşünürsek şimdi gerçi 7 yıl galiba değil mi? Orta öğretim. Evet, yani ilk öğretim 8 yıl, üzerine 4 yıl lise eğitimi 12 yıl ve 6 yılda tıp eğitimi 18 yıl. Onun üzerine de 5 yıl 23 yıl yapıyor toplam. 23 yıl eğitim görecek bir kişi, ondan sonra psikiyatri uzmanı olacak. Tabii çok ağır bir şey, ne diyelim, eğitim süresi ve yani yaklaşık 30 yaş civarında bu mesleği temin etmiş oluyor. Psikoterapi yapabilmesi için ayrıca psikoloji bilimi okumasına gerek yok. Psikoloji bilimi de yine yanlış anlamaya mahal yok. Psikoloji bilimi de genel bir bilimdir. Psikoloji okuyanlar psikoterapi yapar diye e, otomatik bir kural yoktur. Psikoloji e, genel olarak insan davranış, duygu ve düşünceleri konusunda genel bir eğitimdir ve tıp eğitimi değildir. Fen edebiyat fakültelerinin bir bölümü olarak sürer e, davranış bilimleri eğitimi. Ve oradan çıkan kişiler de doğrudan terapist olmazlar. Böyle bir e, şey yok bakış açısı. Yanlış. Onlar da ancak yüksek lisans yaparlarsa, klinik psikoloji alanında vesaire, ondan sonra hasta görme hakkı kazanırlar veya doktora yaparlarsa klinik psikoloji alanında. Onlar da belli ve sınırlı alanda, yani onlar tıp insanı değillerdir. Yine hekimlerin çizdikleri sınırlar içerisinde veya kendi klinik psikoloji yüksek lisansları veya doktoralarının çizdiği sınırlar içerisinde hastalarla temas edebilirler. Aksi takdirde herhangi bir psikoloji mezunun hastalara müdahale etmesi, Türkiye'de cari, e, sağlıkla ilgili yasalar çerçevesinde yasaktır. E, bu kesinlikle teknik olarak da hatalıdır. Hastalar üzerinde eğitim görmemiş kişilerin hastalara müdahalesi de hatalıdır. Hastalara öncelikle tıp eğitimi almış kişilerin müdahale etmesi gerekir. Ancak psikiyatristlerin yönlendirmesiyle bu sahada yüksek lisans veya doktora yapmış olan psikologların alana katkı yapması mümkün olabilir. Aksi takdirde insan sağlığına yeterli eğitimi almamış ve donanımsız kişilerin müdahale etmesine fırsat veriliyor demektir. Bu insan sağlığını tehlikeye atan bir yaklaşımdır. Maalesef Türkiye'de bir, sağlıkla ilgili düzenlemelerin yetersizliği. İki, e, bu konuda otorite olan Sağlık Bakanlığı ve temsilcilerinin, il sağlık müdürlüklerinin duyarsız yaklaşımı. Üç, e, basın yayın kuruluşlarının bu konulara hiç dikkat etmeyip e, psikiyatrist, psikolog, e, rehberlik ve danışmanlık uzmanları, psikolojik danışmanlık, rehberlik uzmanlarının sanki hepsini tek kategori gibi düşünmeye eğilimleri ve bunları birbirine karıştırarak sunmaları nedeniyle üstelik de bazen konuyla hiç ilgisiz başka mesleklerin de felsefe gibi burnunu bu sahaya sokmalarıyla hastalara çok kötü bir biçimde ehil olmayan kişilerin müdahalesine zemin hazırlanmaktadır. Bu çok tehlikeli bir süreçtir. Bir ruh sağlığı yasa tasarısı vardı, bunlara kısmen bir çözüm getirecekti fakat ee, meclisten her tür tuhaf yasa çıkarken e, bu yasa, halkın sağlığını ilgilendiren bu yasa bir türlü çıkmadı. O yasa tasarısına göre bu meslekler arasındaki sınırlar da daha net bir biçimde çiziliyordu. Ee, orada Türk Psikologlar Derneği ve e, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin birlikte yaptığı çalışmalar neticesinde başka değerli meslek mensupları ve kuruluşlarının da katkılarıyla bir yasa tasarısı hazırlanmıştı. Umarım o yasa tasarısı bir an önce yasalaşır ve bu karmaşa ortadan kalkar. E, vurgu yapmıştım, yani bir kişinin psikoloji okuması da onun terapi yapacağı anlamına gelmiyor. Diğer taraftan psikiyatristin de bir terapi yapması için psikoloji eğitimi almasına gerek yok. Çünkü zaten psikiyatri bir tıp eğitim branşı olarak kendi içerisinde ...belli rotasyonlar ve bilgilenmeler ile psikoterapi hakkında da bilgilenilmesi gereken bir branştır. Ama bunun dışında yetkin bir psikoterapist olarak yetişmesi için hekimlerin, psikiyatristlerin... ...ayrıca kurslar, eğitimlerden geçmelerinde büyük bir fayda vardır. Ve zaten bu alanda dünyada yerleşik kurumlar, yani psikoterapi ile ilgili dernekler, eğitim kurumları... Kendi eğitim e, müfredatlarını oluşturmuş ve kişileri e, ehliyetlendirmektedirler. Bu süreçlere yeterince uyan hekimler, psikiyatristler aynı zamanda başarılı birer psikoterapist olarak da hayatlarını sürdürürler. Peki psikologlar psikoterapist olamaz mı? Evet olabilir. Klinik psikoloji, yüksek lisans ve, e, veya masterı yaptıktan, e, doktorası yaptıktan sonra... Ee, ...onunla birlikte psikoterapiyle ilgili eğitimlerini onlar da alırsa eğer... ...onlar da bazı psikoterapileri yapabilir hale gelirler. Aksi takdirde sadece psikolog olmak veya sadece klinik psikoloji yüksek lisans veya master yapmış olmak... ...psikoterapi yapmak için yeterli yetkinliğe ve donanıma sahip olunduğu anlamına gelmiyor. O zaman şu çok bilindik klişeyi de yıkarak bu sorunun cevabını sonuçlandırmış olayım. Bir, yani psikiyatristler sadece ilaç yazan insanlar değildir. Aynı zamanda psikoterapileri de uygulayan ve hastalara nasıl muamele edilmesini bilen, e, duygusal, düşünsel, davranışsal bilgilere sahip donanımlı bir meslek grubudur. Diğer taraftan da elbette yetkin bir psikoterapi eğitimi almadan, e, onlar da e, psikoterapi uyguluyormuş hisvesiyle, davranmasalar doğru olur. Ee, diğer taraftan psikologlar otomatik olarak psikoloji bölümü bitirmekle hastaya psikoterapi müdahalesi yapabilir bir meslek grubu asla değildir. Ee, diğer taraftan hastaya müdahale etme konusunda asla yetkin değildirler ve yasalara göre de bundan men edilmişlerdir. Eğer müdahale ederlerse suç işlemiş olurlar. Diğer taraftan klinik psikoloji, yüksek lisans veya doktora sahibi olan psikologlar varsa, bu kişilerin hastaya müdahale etme yetkileri vardır. Ama onların da hiç şüphesiz hastanın ilaçlarını düzenleme gibi bir yetkileri yoktur. Böyle şeylere kalkışırlarsa onlar da suç işlemiş olurlar. Bunları da duyuyoruz maalesef. Bazı psikologların bitkisel çaylar vesaire gibi şeyleri hastalara tedavi olarak önerdiklerini, çok ciddi psikiyatrik ilaç gerektiren hastaları böylece senelerce süründürdükleri ve yanlış yola sevk ettiklerine ilişkin bilgilere şahit oluyoruz. Umarız bu karışıklıklar bahsi geçen yasanın çıkmasıyla önemli oranda son bulur.